Merhaba arkadaşlar, sizlerden Instagram'dan geçen hafta soru cevap videosu çekeceğimi ve sorularınızı iletmenizi rica etmiştim. Bazı arkadaşlar astroloji ile ilgili sorular iletirken bazıları kişisel sorular iletmiş oldum. Ben şimdi soruları tek tek sizinle paylaşayım, daha sonra cevap verebileceğim ölçüde sorulara cevap vereceğim. Hepsi için detaylı cevap vereceğim konusunda söz veremiyorum. Çünkü astroloji ile ilgili genel sorular istemiştim. Ve çok spesifik, çok teknikte olmaması gerekiyor herkese hitap edebilmesi için. Bakalım mesela Müzeyyen Hanım, Müzeyyen Ormancı yayınlandığı gün 5 Nisan'da doğum günü olduğunu söylemiş. Ve doğum tarihini yazmış, saat bilgisini yazmamış. Ancak herhangi bir yoruma çok ihtiyacı olduğunu söylemiş. Ben de o gün gerçekten kendisinin doğum günü olduğu için bu bilgiler ışığında birkaç bir şey söylemek istiyorum kendisine. Soru cevaplarda çok fazla olmadığı için ee, ufak bir şeyler bahsedebileceğim Müzeyyen Hanım. Size öncelikle onu belirteyim. Daha sonra Nevin Momina e, isimli kullanıcı e, doğum tarihini belirtmiş. Onun dışında Gönül Hanım, Gönül Tonulay. Doğum haritası çıkarmak istiyorum. Ben öğrenebilir miyim demiş. E, tabi öğrenebilirsiniz ancak e, çok teknik ve e, çok bilgi gerektirdiği için doğum haritasını ücretsiz çıkarabileceğiniz programlar ve e, internet siteleri var. Ancak tabi yorumlamak ayrı bir mesele. Onun için e, çok fazla bilgi gerekmekte ve bilgiyle beraber çok fazla e, deneme yapmak gerekmekte. Bunlar yaptıkça artık öğrenilen e, şeyler olduğu için e, bir insan ne kadar bilgisi olsa da bir harita yorumlayamayabilir. Veya yorum net yeteneği ne kadar fazla olmuş olsa da bilgisi olmadan e, teknikten çok fazla uzaklaşabilir. Gönül Hanım ilgileniyorsanız kanalıma takip ederseniz tabi diğer astroloji sayfalarını takip ederseniz e, az buçuk kendi haritanızda yorumlayacak seviyeye gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Sizin sorunuza bu şekilde cevap vermiş olayım. Tülay'ın iğne oyası. Hesabı demiş ki burcum aslan. Yükselenim oğlak. Ay burcum terazi. E, havuz probleminden daha zor. Bu ara hangisini okuyacağım şaşırdım. <gülüyor> Şimdi Tülay Hanım e, bizim bu aylık e, burç yorumlarımız veya yeni aylarda dolunaylarda veya haftalık çektiğimiz e, burç yorumlarımız genelde yükselen burca göre oluyor. Dolayısıyla bu yorumları yükseleninize göre yani oğlak burcuna göre dinleyin. Ancak ay burcu ve güneş burcu tabii ki haritanızdan bulunduğu e, evler açısından e, transit halindeki gezegenlerin mesela aslan burcundaki güneşinizle veya e, terazi burcunuzdaki ayınızla e, bir etkileşime girmesi halinde siz e, diğer yükselen oğlaklardan farklı etkileneceğiniz için aslında ben hepsini okumanızı tavsiye ediyorum. Ay burcunun da ben etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Vedik astrolojisine göre de e, yükselen değil Ay burcu hesaba alınıyor yani Ay burcu, bir, Ay burcunun bulunduğu ev birinci ev olarak e, geçiyor yani Batı Astrolojisi Güneşi baz alırken pardon e, yanlış oldu Güneş yerine Ay burcu e, etkiliyor Vedik astrolojisinde. Aynı zamanda tabii ki gene yükselen de var. Orada tabii derece farkları var. Şimdi yükselen oğlak olan Vedik'te yay olabiliyor. Ay burcu terazi olan Vedik'te başak olabiliyor. Bir derece farkından dolayı aynı da kalabiliyor. Yani ay burcu duygularımızı temsil ediyor. Güneş burcu isteklerimizi, odaklarımızı temsil ediyor. Yükselenimiz ise bu 12 evlilik çemberde hangi ev ve hangi gezegeni düştüğünü temsil ettiği için siz öncelikle yükseleni baz alın. Daha sonra diğer yorumları da okuyun kendinize uygun kısımları not alın sevgili Tülay hanım. Habibe Nehir isimli kullanıcı demiş ki akrep burcuyum ama yükselen terazi ay burcum yaya emin değilim öğrenmek istiyorum. Habibe hanım dediğim gibi internette ücretsiz bir şekilde yükselen burcunuzu ay burcunuzu bulacağınız siteler var. Beyk'isteden bir birden denerseniz yanılma payınız olmaz. Doğum bilgileriniz tabii ki doğum saatiniz net olmak durumunda. Eğer doğum saatiniz net değilse onunla ilgili ayrıca bir çalışma yapmak gerekiyor. Bu da oldukça detaylı ve kapsamlı bir danışmanlık almanız gerekiyor bir astrolog arkadaştan. O nedenle bu konuda herhangi bir bilgi vermediğiniz için size yardımcı olamayacağım. Evet. Simge Baltacı 2 hesabı demiş ki ikili ilişkilerde Venüs Mars uyumuna bakılırken Venüs, Venüs mü? Mars, Mars mı? Mars, Venüs'e mi bakmalıyız? Bu konuda kafam karışıyor. Erkeğin Mars'ı ile kadının Venüs'ü mü? Yoksa tam tersi mi? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Demiş. Evet. Şimdi e, ikili ilişkilerde Venüs, Mars uyumuna bakılırken. Şimdi Sinaşsı'yı karıştırmayacağım. Şundan bahsetmek istiyorum. Haritada erkek kadın fark etmeksizin e, Venüs... Aşk, sevgi, maddi refah gibi kendi gezegen enerjisinden kaynaklı konuları ihtiva eder. Dolayısıyla herkesin haritasındaki Venüs aslında sevme biçimini temsil etmektedir. Dolayısıyla erkek kadın fark etmek sizin sevme biçimimiz ne şekildedir bunu Venüs'e bakarak öğreniriz. Ancak şöyle bir şey var. Venüs tabii ki dişil bir gezegen, Mars da eril bir gezegen olduğu için. Kadın haritalarında Mars'a bakarak kadının nasıl bir erkek profili aradığını görebileceğiniz gibi erkek haritalarında da Venüs'e bakarak nasıl bir profil aradığını bulabiliyoruz. Ancak sevme biçimi konusunda dediğim gibi gene Venüs etkilidir. Mars aynı zamanda tutkuyu da ifade ettiği için, harekete geçmeyi de ifade ettiği için ilişkinin daha ilerleyen boyutlarında Mars'a bakılabiliyor. Şimdi... Teknik olarak erkeğin Mars'ı kadının Venüsü değil, erkeğin e, Venüsü kadının Mars'ına bakarsak çok fazla kafamız karışmaz ama bir erkek veya kadın fark, et fark etmek sizin Venüs'üne bakarak e, ve bulunduğu eve bakarak aldığı açılara bakarak Sevgi anlayışını, sevme biçimini görebiliriz. Mesela Venüs'ü kovada olan bir insan daha hümanist, daha arkadaşça bir sevgiyi tercih ederken Venüs akrepte olan bir insan daha tutkulu, daha dediğim gibi bağlı, kıskanç bir ilişki anlayışı benimseyebilir. Bu erkek kadın fark etmez. Evet bir de Simge Hanım demiş ki bir de yine ilişkilerde güneş-ay göstergeleri gibi haritada karşılaştırabileceğimiz ipuçları verebilir misiniz? Şimdi e, güneşle ay da aslında Muarsla Venüs gibi baktığımız zaman güneş e, eril figürleri temsil ederken ay dişil figürleri temsil eder haritadan. E, güneş babayı patronu otoriteyi temsil ederken ay anneyi geçmişi ve e, hatta bazı erkek haritalarında eşi temsil etmektedir. Dolayısıyla e, bu haritaya bakarken şunları... Ben ufak tefek birkaç örnek vererek açıklamaya çalışayım. Mesela kadın haritasında Güneş babayla olan ilişkiyi gösterebileceği gibi nasıl bir erkek istediğini de gösterebilir. Çünkü dediğim gibi Güneş o haritada baskın erkek figürlerini gösterir. Bu baba olabilir, abi olabilir, eş olabilir bunlar tabi kişisel şeyler yorumu açık konular o haritanın geneline bakarak yorum yapabileceğimiz konular ama genel olarak kadın haritalarında güneşe bakarak eşin göstergelerini görebiliriz yoruma bağlı olarak peki aya bakacağımız zaman ay kadın haritalarında anne ile olan ilişkimizi gösterebileceği gibi erkek haritasında da anne ile olan ilişki gösterecektir ama bazen erkek haritasında aya bakarak bu kişinin Anne ile olan ilişkisi, annenin eş olan ilişkisine bakabileceğimiz gibi bu erkeğin eşinin özelliklerini de aydan görebiliriz. Şimdi ayı başka bir burçta, venüsü başka bir burçta olan bir erkek gördüğümüz zaman bunu birkaç şekilde yorumlayabiliriz. Ay illa ki eş olacak değildir ama eşi atıyorum ay yengeçte, eşi daha evcüman, Yuvasına düşkün ailesine düşkün birisiyken, Venüs ikizlerde olan bir insan, aslında e, çok da istediği gibi birisiyle evlenememiş olabilir. İstediği şey daha aktif, daha sosyal bir yaşantıyken, e, daha e, sakin bir yaşantıda bulmuş olabilir. Ama dediğim gibi bunlar e, çok spesifik konular. Yani ben genel olarak örnek veriyorum. Siz de yorumlayabilin diye haritalarım. Evet Simge Hanım devam ediyor. Bir de sabit yıldızların haritadaki bir gezegenle kavuşum yapması ne kadar önemlidir? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Ne kadar önemlidir? Bunu öğrenmek istiyorum. <gülüyor> sabit yıldızların haritadaki bir gezegenle kavuşum yapması tabii ki çok önemlidir. E, sabit bir şekilde e, bazı ani olayların oluşumunu tetikleyecektir. Tabii bu yıldızın karakterine, yıldızın temsil ettiği konulara göre değişir. Bu transitlerden direkt haritanızın derecesini bilirseniz kavuşum yapması, karşıt yapması kare yapması, üçgen yapması hepsi oldukça önemlidir. O kişinin o anki durumunda yaşayacakları konularla ilgili gerçekten ani olaylar ve kalıcı olacak olaylar gerçekleşebilir. Dediğim gibi ama burada doğum saatimizden, derecemizden tam olarak emin olmamız gerekiyor. Simge Hanım demiş ki bu arada burcum boğa, yükselenim terazi, ay burcum kova, astrolojiyle küçüklüğümden beri ilgileniyorum. Güneşim de 7. evde olduğundan siz soru cevap, ilişkiler, soru cevap deyince hemen böyle ilişkiler konusunda sorularımı yönelttim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ben teşekkür ediyorum Simge Hanım sorularınız için. Burcunuz Boğa, Yükseleniniz Teraziye, Ay Burcunuz Kova, Çok güzel bir kombin var. Burcunuz Boğa, Yükseleniniz terazi gayet uyumlu Venüs tarafından yönetiliyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Venüs. Ay Burcunuzda Kova olduğu için büyük ihtimalle biraz daha astrolojiye merakınız vardır diye düşünüyorum. Kova Burcu astrolojiyle gayet ilintili bir burçtur. E, Tabi Burcunuz Boğa, Yükseleniniz Teraziye olunca ilişkiyle ilgili konular yönetmenizde e, pek tuhaf gelmedi açıkçası. Ee, güneşiniz de yedinci evde. Evet. Ee, dolayısıyla siz zaten ilişki odaklı bir insansınız. Ee, bu zaten söyleminizden de, <gülüyor> açıklamanızdan da bunu da siz farkındasınız. Ben teşekkür ederim size Simge Hanım. Ve geçelim diğer sorulara bakıyoruz. D.N.D.G.K. Demir Kuzey güney düğümü nedir? Hangisi bize pozitif hangisi negatif etkilidir? Burcum aslan yükselenim terazi ay burcum ikizler teşekkür ederim demiş. Şimdi kuzey ve güney ay düğümü aslında e, karma ile ilgili karma astrolojisiyle ile daha çok ilgili Ve vedik astrolojide daha çok kullanılan terimler. Ancak batı astrolojisinde de artık e, kullanılıyor. Kuzey güney düğüm e, şu demektir. Kısaca anlatacak olursam, tabi bunlarla ilgili detaylı videolar çekeceğim. Güney Ay düğümü bir görüşe göre, e, reenkarnasyona inanan bir görüşe göre şu şekilde geçmiş yaşantılarımızı, geçmişten getirdiğimiz yeteneklerimizi temsil etmekte. Kuzey Ay düğümü ise bu hayatımızda, bize verilen bu hayatta ilerlememiz gereken yolu göstermektedir, denir. Başka görüşe göre ise atalarımızdan gelen karma borcumuz olabiliyor, Güney düğüm veya... Doğuştan donatıldığımız bir takım yetenekler güney düğümle temsil ediliyor. Kuzey düğüm ise aslında çok da yetenekli olmadığımız, çok da ee, dediğim gibi daha evvel bu icraatı gerçekleştirmediğimiz ancak gitmek zorunda olduğumuz ve geliştirmek zorunda olduğumuz özellikler ve yolu temsil ediyor. Örneğin güney düğümü, güney ay düğümü 4. evde, kuzey ay düğümü 10. evde olan bir insan. Büyük ihtimalle ailesine, annesine, yuvasına, eşine, çocuklarına çok düşkün bir birey ve daha çok evcimen bir bireydir. Ve yuvadan çıkmak istemez, topluma karışmak istemez, toplum önünde olmayı pek tercih etmez. Ancak hayatta bazı dönüm noktaları yaşar ki, 10. evin yönüne doğru gitmek durumunda kalır. Daha çok kariyer, daha çok toplum önünde sosyal itibarla ilgili belki lider pozisyonunda olmak durumunda kalır. Buna ne kadar direnirse bu konuda o, o kadar çok sınanır. Yani güney-kuzey ay düğümünün aslında bize anlatmak istediği şey güvenli alanından çık artık güvensiz sularda kendi başına ayakta kalmak için mücadele et demektir. Ee, haritamızda güney-ay düğümümüze bakalım. O hangi evde ise artık oradaki özelliklerimizden sıyrılıp kuzey ay düğümümüze doğru gitmeye başlamamız gerekiyor. Bilhassa 30-35'li yaşlardan sonra kuzey düğüme doğru bir şekilde yönlendiğimizi, kadersel olarak yönlendiğimizi fark ederiz. Evet, Sevil Yontar. Başak, Güneş, Yükselen Akrep, Ay, Başak, 1963 doğumluların sağlık sorunları ve maddi sorunları çözüme kavuşacak mı dersiniz? Güneş, Başak, Yükselen Akrep, Ay, Başak. Şimdi o kadar çok Başak etkisi var ki Sevil Hanım zaten siz büyük ihtimalle sağlık konusunda hali takıntılı ve vesvesel olabilirsiniz. Umarım her ne gibi bir sorun yaşıyorsanız kısa süre içerisinde çözüme kavuşturursunuz. Aslında başak burçlarının gayet şanslı olduğu dönemler. Bilhassa siz 2014-2015 yıllarında çok fazla imtihandan geçmiş olabilirsiniz. Gene bu kuzey-güney ay düğümlerinden dolayı başak etkiniz çok fazla olduğu için ee, ama yükseleniniz akrep olduğundan Satürn'ün e, yay transiti, akrep transiti e, Geçtiğimiz 4 yıl boyunca sizi hayli yormuştur Ben bu seneden itibaren daha olumlu olacağını düşünüyorum Sevilla Hanım Tabi genel olarak bakıyorum Umarım her şey güzel olur Evet ben bir sevgiyim Instagram hesabı demiş ki Haritada sert açılar adıyla Kişi kendini nasıl şifalandırabilir? Haritada sert açılar nedir? Kare açılardır, karşıt açılardır. Ee, aslında kare açılar tabii daha sert olarak e, tanımlanır. Karşıt açılar da tabii serttir ama kare kadar e, kötücül olarak yorumlanmaz. Nasıl şifalandırabilir sorusuna şu şekilde cevap vermek istiyorum. Aslında sert açılar diye e, tanımladığımız açılar zorlu açılar olsa da zaten haritasına çok fazla sert açı olan bir birey mücadeleci ve zorluklardan başarı çıkartan bir birey olmak yolunda ilerler. E, sık sık zorluklarla karşılaşır, engellerle karşılaşır ancak e, bu zorluklar ve engeller onu daha güçlü bir birey haline getirebilir. Aksine haritasında çok fazla sert açı bulunmayan çok fazla karşıt ve kare açı bulunmayan belli burçlarda, belli gezegenlerde burç yığılması yaşayan bireylerin daha empati yeteneği düşük, daha e, mücadele e, ve azmi düşük insanlar olduğunu söyleyebiliriz. E, Şifa açısındansa şöyle söyleyebiliriz. Onlarla da ilgili videolar paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. Ee, tabii ki sık sık e, olumlu düşünerek aslında kötü olarak gördüğümüz bir takım e, reaksiyonların kadersel olayların engelleyemediğimiz durumların arkasındaki güzelliği bulmak açısından tabii kendini şartlandırması gerekiyor, olumlu düşünme e, enerjisini yükseltmesi gerekiyor. Genelde sert açılar olan insanlar tabii biraz daha karamsar ve mücadeleci oldukları için ve diğer insanlara nazaran kendilerini kıyasladıklarında şanssız gördükleri için bu enerjiyle dolu olabilirler. Şifa ile ilgili dediğim gibi daha sonra videolar çekelim ancak şöyle bir şey var tabii ki haritada her zaman sürekli sert açı olmadığı gibi sürekli güzel açı da gerçekleşmiyor. Geçiyoruz. Bir diğer soruya mefoş isimli kullanıcı demiş ki gezegenlerin kişilerinin horoskoplarındaki dereceleri neden önemli sevgiler demiş. Sevgiler mefoş hanım. Şimdi gezegenlerin horoskoptaki dereceleri neden önemli? Şundan dolayı önemli aslında. E, çünkü mesela e, transitlerde derecelere göre e, gezegenin etkileşim olup almadığına bakıyoruz. Örneğin diyelim ki koç burcunun 27 derecesinde bir yeni ay olacak varsayalım ki ve sizin de güneşiniz koç burcunda ve 27 derecede dolayısıyla güneşinizle kavuşum halinde olacak bu yeni ay demektir ama e, 20 derecedeki 15 derecedeki bir güneş koç e, etkileşime geçmez bu yeni ayla ve dolayısıyla o kadar tesiri fazla olmaz aslında dereceler bu yüzden önemli bir de Biliyorsunuz bu e, burçlara göre güne güneşteki, aydaki, yükselendeki burçların dereceleri, dekanları var. Dekanlar da derecelere göre hesaplanıyor. E, bir bir e, gezegende toplam 30 derece olduğu hesap edilerek onarlı parçalara bölünüyor. 3 tane dekan oluşuyor ve bu dekanlarda hepsinde farklı tesirler oluyor. Bu açıdan da önemli. Ama daha çok dediğim gibi e, dereceler e, etkileşimlerde, transitlerde önem arz ediyor. Aylin Şerif hesabı demiş ki ben genelde günlük, haftalık ve aylık güneş burcumun yorumlarını dinliyordum. Yükselen ve ay burcumunu da dinlemeli miyim? Yani bizi ne kadar etkiliyor merak ediyorum demiş. Ee, Aylin Hanım e, öncelikle yükselen burcunuzu daha sonra ay burcunuzu sonra güneş burcunuzu dinlemenizi tavsiye ediyorum. En çok yükselen burç etkiler çünkü bu yorumların çoğu yükselen burca göre yapılmakta diyelim. Emral demiş ki ikizler ve akrep burcunun arkadaşlığı nasıldır? İkizler burcunun arkadaşlığı çok iyidir çünkü zaten dostane bir burçtur. Hava grubundandır sosyalleşmeye oldukça yatkındır. Akrep burcu da daha e, kısıtlı ve daha samimi olduğu bir arkadaş çevresine sahiptir genelde. Genel yorum yapıyorum tabii ki. İkizler ve Akrep burcunun da eee arkadaşlığı Güzel olabilir su ve hava grubu. Ee, Tabi bazen ikizlerin akrebin sıkılığından sıkılma durumu olabilir. Veya akrep ikizleri fazla rahat bulabilir. Ama ikisi de fazla e, zeki ve kuşkucu burçlardır. Böyle e, gizli ortaklıkları yapabilir. E, Sırlı işleri olabilir. Beraber güzel işler becerebilirler. Çünkü iki, iki boşta oldukça zekidir ve biraz da entrikacıdır. Ancak tabii ikizler pek ketum değildir. Akrep daha ketumdur. Bu konularla ilgili sıkıntı yaşasalar da bence gayet güzel olabilir arkadaşlıkları diye düşünüyorum. Hava grubuyla akrep grubunun uyumuna ben inanıyorum. Tabii haritadaki diğer etkiler de önemli. Bakalım başka ne soru varmış? Esra YPR hesabı demiş ki Jüpiter'in ya da Satürn'ün doğum haritasındaki Mars'la temasa geçişini ya da 7. evin yönetici yıldızı ile Temasa geçişini nasıl hesaplayabiliriz? Jüpiter'in veya Satürn'ün doğum haritasındaki Mars'la temasa geçişini Öncelikle doğum haritanızın derecelerini çok iyi tespit etmeniz lazım Doğum haritanızdaki Mars'ın derecesini Tespit edeceksiniz bu bir Sonra şu anki transitte Jüpiter'in ve Satürn'ün konumunu ve derecesini Tespit edeceksiniz Yedinci evin yöneticisi. Yedinci ev haritanızda hangi burca denk geliyorsa o burcun yönetici gezegenidir. Ee, onun da derecesini haritada tespit edeceksiniz. Ve yedinci ev etkilerini. Yani aslında doğum saatinizi bildikten sonra tabi belli bir astroloji bilgisine sahipseniz bunların temasını tek tek hem transit haritasından hem natal haritadan e, karşılaştırıp bulabilirsiniz. Bir de demiş yükselen yay olan bir boğa erkeğinin genel özelliklerini çok merak ediyorum çünkü baya bir dengesizler gibi <gülüyor> yükseleni yay bir boğa erkeği evet oldukça ilginç bir şey etkileşim boğa erkeği sabittir güzelliklere lükse maddi değerlere oldukça önem verir yay burcu da biraz daha rahattır biraz daha kadercidir Hayat olduğu gibi yaşamayı tercih eder. yükselen yay olan bir bu erkeği bence biraz egosu yüksek birisi olabilir. Yay burcu olmasından dolayı kendini daha çok yay gibi gösterecektir. Tabi haritanın geneli de önemli. Haritada diğer gezegenlere de bakmak lazım ama ben genel yorum yapıyorum. Ee, oldukça zeki olacağını söyleyebilirim. Değişkenliğiyle yay tolere ediyor. Ancak tabii dengesizlik olabilir. Boğanın verdiği sabitlik yayla beraber biraz daha atılır. Ancak zaten yay burçları geçtiğimiz 2-3 yıl boyunca oldukça sıkıntı yaşadıkları için ruh hallerinde de ciddi dengesizlikler oldu zaten. Siz belki bu döneme denk gelmişsinizdir. Aslında hoş bir kombinasyon bence. Dengeliyor kişinin haritasını. Tabii diğer etkilere de bakmak lazım. Yükselenene Yay olan bir insanın ilişkiyle ilgili 7. evine ikizler Burcu, 5. evini Koç Burcu yönettiğini düşünecek olursak e, ilişkiler konusunda biraz hoyrat, biraz girişken, fazlasıyla atak olabilme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Esra Hanım yine sormuş ki doğum haritasındaki Venüs'ün yengeçte konumlanması kişiyi nasıl etkiler ilişkide? Şimdi e, bu kişi erkek mi bayan mı bilmiyoruz. Ben e, genel bir cevap vereyim. Venüs yengeçte olan bir insanın e, aşkla sevgiyle ilgili en büyük e, özlemi güven hissetmedir karşısındaki insana. Güven duyma, ait olma, sahip olma ile ilgili e, güven duyması öncelikle çok önemlidir. Bilhassa birçok güven testinden geçirecektir karşısındaki insanı. Onun dışında aile kavramına, geleneklere, değerlere çok saygı duymasını bekler e, ve... Aile onun için çok önemlidir. Özellikle de annesi. Annesiyle iyi anlaşmanız gerekir. Venüs yengeçte olan birisinin. Yuva kurmaya ciddi derecede özlemi vardır. Ee, daha rahat, çok fazla kendini teslim edemeyeceği bir kişiyle ilişki kurmaktan kaçınabilir. Venüs yengeçte olan kişi. Arkadaşlar soru cevapları iki video halinde yapalım. Şimdilik bunlara cevap vermiş olayım. Ee, diğer videoyu da uygun bir zamanda daha komplike sorular olacak orada. Onları e, DM'den gelen sorularla beraber diğer videomuzda paylaşayım istiyorum sizlerle. Umarım faydalı olmuştur. E, tekrar isterseniz bu şekilde bir şey yapabiliriz, daha kapsamlı bir soru-cevap yapabiliriz e, veya tavsiyelerinizi yaz, tavsiyelerinizi yazabilirsiniz ne tarz videolar istediğiniz hakkında. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın diyorum.